Arkadaşlar merhaba. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Gölbaşı'nda bulunan Gölbaşı Tren İstasyonu'nu son durumunu yol boyunca yürüyüş yolunu ve doğa parkına giden istikameti bugün sizlere çekip göstermeye çalışacağım. Burası Gölbaşı Tren İstasyonu. İstasyonun duvarlarında gördüğünüz gibi böyle hasarlar var Nedeniyle raylarda ciddi zararlar vardı. Şimdi ben bu istikametten yürüyüş yoluna oradan da Doğu Parkı'na yani kıyı restorantının olduğu yere doğru gidip son durumları size göstermeye çalışacağım. Buralar hep böyle. Trenin en çok vurduğu yerler ana caddenin alt kısımları. Yani bu tren istasyonuna kadar olan kısım. Buralar çok ciddi zarar gördü. Aynı zarar demir yolları üzerinde de görülüyor. Demir yolları yani raylar hep böyle S çizecek şekilde yamulmuş, eğrilmiş. O yüzden tren seferleri de durmuş durumda. Başında ana yolun alt tarafı yakınlarında bulunan gölden dolayı zemin hep suyun zeminde sızıntılar oluşmuş. O yüzden bina zarar almasa bile binalar olduğu yere böyle yarım metre, 1 metre falan çökmüş durumda. Birçok bina da tabii hasar almış durumda. mimarisiyle pardon göz kamaştıran demiryolu üst geçidi. Yani gördüğünüz gibi karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalar böyle burada geliyorlar. Buradan böyle üst geçide çıkıyorlar. Sonra geri üst geçiden inip karşıya geçiyorlar. başının çok ünlü mimarisiyle göz kamaştıran demiryolları orada herhangi bir zarar var mı? Evet. Demiryolu'na baktığımız zaman kavisler çizerek ilerliyor. Bayağı zarar görmüş. Yine bu tarafa bakıyoruz. Bu tarafta da yine bayağı kavisler çiziyor. pek fazla zarar yok açıkçası ama asfaltın alt tarafında ciddi manada hem yıkım var hem binalarda ciddi zararlar var hem de yıkılmaya yüz tutmuş binalar var hiçbir şey olmadıysa da zeminden yaklaşık yarım metre veya. 1 metre gömülmüş, suya gömülmüş binalar var çünkü buraların altı hep su yani bir nevi bataklık gibi olmuş buralar hallede bulunan birçok binanın bodrum katı yerden çıkan sulardan dolayı bodrum katları sular altında kalmıştı. Sonrasında o sular yavaş yavaş geri toprak tarafından emildi. Çekildi. Ama yerin altında bulunan sıvılaşmadan dolayı binalar dediğim gibi yaklaşık yarım metre, bir metre Sıfrağa gömülmüş vaziyette. Burası Gölbaşı Meslek Yüksek Okulu'nun göl kenarında bulunan ek binaları. Burayı da sizlere hem havadan hem karadan detaylı çekim yapıp göstermiştim. O videolara da bakabilirsiniz. Gölbaşı Meslek Yüksek Okulu adıyla geçiyor. Şu an tekrardan girmeyeceğim içine. Burada da demir yolları bayağı böyle zarar görmüş durumda. Bina Gölbaşı Meslek Yüksek Okulu. Buradakilere bir sorayım bakayım. Hocam geçmiş olsun. Binada acaba sıkıntı var mı? Yani yıkılır mı sizce? Muhtemelen buranın tabanında da biraz önce söylediğim gibi sıvılaşma olmuştur. Çünkü burası böyle çok yakın bir mesafede. Yolbaşı Meslek Yüksekokulu da muhtemelen yıkılacak binalar arasında zarar gören yerler arasında depremden dolayı insanlar mahallelere, caddelere, sokak aralarına her yere çadırlar kurmuş durumda insanlar çadırlarda yaşıyor Mecburen. Çünkü sarsıntılar hala devam ediyor. Burası Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan ve şehrin girişine kadar bir tane şehrin girişinden itibaren de iki tane fay hattının çatallaştığı bir bölge üzerine kurulmuş bir şehir. Geçmiş dönemlerde de buralarda hep büyük depremler olmuş. Tabi en büyük deprem bundan önce 500'lü yıllarda Padişah Yavuz Sultan Selim döneminde olmuş bir deprem. O tarihten bu tarihe epeydir deprem olmuyormuş bu bölgede. O yüzden bu son meydana gelen Kahramanmaraş depremi bu bölgede ciddi bir yıkım meydana getirdi. Şu ana kadar açıklanan resmi rakam AFAD tarafından açıklanan resmi rakam Yol başında 409 tane can kaybının olduğu yönünde. okulun tabelası da depremden dolayı devrilmiş durumda. Burada da depremin boyutu bayağı büyük bir şekilde kendini gösteriyor. Şu gördüğünüz yarık ve çökük bir metreye yakın. Yani buralar normalde eşit seviyede giderken gördüğünüz gibi böyle bir metrelik bir çukur oluşmuş durumda. Yol böyle çökmüş burada. Gördüğünüz gibi hem tabela devrilmiş hem buralarda derin yarıklar, çatlaklar Evet galiba yol başında bulunan demir yollarındaki hasarı en çarpıcı şekilde gösteren yere geldik. Gördüğünüz gibi demiryolu S çizmiş vaziyette. Hem de sağında yaklaşık 1 metrelik çukur oluşmuş. Şu an ben böyle yürüyorum üzerinde. Burası Doğa Parkı bu tarafta tren istasyonuna giden yer. Depremden dolayı demir yolunun aldığı son hal bu şekilde. Yaklaşık bir metrelik burada hem yarık hem de çökme meydana gelmiş. Arkadaşlar Gölbaşı eskiden de İpek yolu üzerinde bulunan bir konumda olduğu için bu demir yolu önemli bir demir yolu. Bu demir yolu İzmir'den başlıyor. İzmir basmahaneden. Afyon, Uşak, Konya, Karaman, Adana, Gölbaşı, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Van diye böyle gidiyor. Yani önemli bir demir yolu bu. Burası önemli bir güzergah. Doğuyla batıyı hem karayoluyla hem demiryoluyla birbirine bağlayan bir yer. O yüzden burada hem karayolu hem demiryolu ciddi manada zarar görmüş durumda. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminden dolayı yolbaşı demir demiryolunun son durumu bu şekilde burası Gölbaşından Malatya'ya giden demiryolunun son hali. Demiryolu tamamen s çiz çizmiş vaziyette. Başımı meslek yüksek okulun tabelasının son durumu. Buralarda ciddi manada yarıklar, çukurlar, yollarda ve kaldırımlarda bozulmalar meydana gelmiş. Şimdi doğa parkının içine doğru gidelim. Burası videolarda bahsettiğim ana yol. Bu yolda doğuda Malatya, Elazığ, Muş, Bingöl diye devam eder. Batıda da Kahramanmaraş Gaziantep, Adana, Konya, Ankara, İstanbul diye devam eden karayolu. Gibi Gölbaşı hem karayolu anlamında Hem demiryolu anlamında Bir geçiş noktası Önemli bir geçiş noktası Depremden dolayı Her iki yol da Maalesef zarar görmüş durumda Evet burası Doğa Parkı Bir restoran. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde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 İzleyeceksiniz bir taraftan. Burası tamamen yıkılmış durumda. Yerlerde de su çıkıyor arkadaşlar. da bir derin yarık var. Aynı şekilde o bir metrelik çukur burada da oluşmuş durumda. Burası yürüyüş yolu. Kıyı restorant. Doğa parkı içerisinde bulunan. Gördüğünüz gibi şöyle zıplayarak, atlayarak indim buraya. Yaklaşık bir metre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 Bakın bu yarıklar böyle devam ediyor. Buradan bu şekilde devam ediyor. Görüyorsunuz. Bu yarık. Burada bulunan kıyı restorantın restoran bölümünden geçmiş. Düğün salonunun olduğu taraftan geçmiş.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 Şöyle gidebilirsem yürüyüş yolunu da sizlere göstereceğim.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 Orada da gördüğünüz gibi ciddi bir yarık oldu. geçmiş olsun kameraya sizi almayacağım da depremde Siz Maltepe köyünden miydiniz evet. depremden ne oldu nasıl geçti ya. yakınlardan vefat eden var mı evet. Maltepe köyünden iki kişi vefat etmiş otelde de iki kişi var diyor abi hayvanlarımızdan Hayvanlar Ev yıkımı çok mu? Çok. Tahmini kaç tane ev yıkılmıştır? Vallahi 2 gündür zaten kepçe yıkıyor. Evet. Yani 450 hanıme de, Ben de kitap ver. Tüker oldu gelen tatlıyım zorunda. Oturacak artık ortaya çıkacak. Çok çok. Evet. Tamam abi geçmiş olsun. Sağ ol. Sana da. hadi. Sağ olun, iyi günler. İyi şakırlar. Evet. Burada ciddi maya zarar görmüş diyorsun.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 çok bayağı büyük yani Belki yaklaşık 5 metre derinliğe ulaşmış vaziyette. Direkler tamamen yıkılmış. счет слуха. tekrardan geldik ve gördüğünüz alan deprem sonrası açılan bir alandı depremde hayatını kaybedenleri buraya defnettiler karşıda gördüğünüz yerler kimsesizlerin yeri yol başında Kuru Geçit mahallesinde göl çevresindeki yürüyüş yolunun bu girişinde böyle bir